Merhaba. İyi günler sevgili hanımlar. Yepyeni bir videomda yine sizlerle beraberim. Arkadaşlar, bugün de sizlerle bu sizlere bu örneği paylaşacağım. Örneğimiz çok güzel arkadaşlar. Örmesi de zevkli, kendisi giyimi de güzel. Zarif ve narin duran bir örnek. İsterseniz ee, örne, bu örneği Angola iple de çalışabilirsiniz Arkadaşlar Orta kalınlıkta bir iple de çalışabilirsiniz Her türlü ipe Gidecek bir örnek arkadaşlar Örneğimiz, örneğimiz Lastikli de olabilir Lastiksiz de olabilir İstediğiniz lastiği de last, e, istediğiniz lastiği de Çalışabilirsiniz Arkadaşlar Sıkıntı olmaz, böyle de güzel oluyor, lastikle de güzel oluyor arkadaşlar. Ara e, örneklere gelince, istediğiniz örneği çalışabilirsiniz arkadaşlar. Petek örgüsü de olur, e, kahve çekirdeği de olabilir, iki ters de olabilir arkadaşlar. Bu örnek de çok güzel gitti buna. Bu örneğimize, şu ara örnek de çok güzel oldu arkadaşlar ben şimdi başka bir yerde sizinle e, şu kısmı anlatacağım Bir örnek üzerine anlatacağım arkadaşlar yani iki ara örneğimiz bir de şu örneğimizin anlatımını yapacağım arkadaşlar size örneğimizin ilmek sayısına da gelince 15 ilmek ve katları arkadaşlar 15 ilmek burası 4 ilmek de burası Toplamda 19 ilmek yapıyor arkadaşlar. Bu şekil. Örneğimiz çok güzel. Az önce dediğimde dediğim gibi örmesi de zevkli, giyimi de çok güzel duran bir örnek arkadaşlar. İnşallah sizler de severek örer ve giyersiniz. İsterseniz başka bir yerde örneğimizin anlatımına başlayalım arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim deyip evet arkadaşlar ben şişime 31 ilmek attım bir sırada bir sırada ters örüp geldim arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimizin kurulumunu yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde iki tane ters ördüm. İki ters. Arkadaşlar yavaş örmemin sebebi de henüz örgüye yeni başlayacak olanlar e, dinliyor, izliyor diye onlar için öğrensinler diye yavaş örüyorum arkadaşlar. Başka bir şeyden dolayı değil. İki tane tersimi ördükten sonra ipimi arkaya alarak Bir düz ördüm Bir doladım İki ilmeği Ters olarak ördüm Ve yine ipimi arkaya alarak Bir düz ördüm arkadaşlar İki tane ters Bir Ve iki Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirerek sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. 4 tane ters. 1 2 3 ve 4 burada şimdi 1 ilmekten 5 ilmek çıkartacağız arkadaşlar 1 1 2 3 ve 4 arkadaşlar 5 ilmek çıkarttık burada bir ilmekten 5 ilmek çıkarttık. Tekrardan 1 2 3 4 tane ters ördük arkadaşlar. ilmeğimi böyle biraz bollaştırarak bu sefer de soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. Şişimin başını doluyorum. İki ilmeği ters örüyorum arkadaşlar. Ve yine bir düz örüyorum. Bir tane de ters örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeği olarak. kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar bir ters ördüm şişimin başını doluyorum iki ilmeği beraber kesiyorum arkadaşlar şimdi bir tane yine ters ördüm burada dört tane düz Pardon. Yanlış yaptık galiba. Evet. iki tane düz örmüşüz arkadaşlar. Şimdi bir ters doladığımız ilmek de ters olarak örülecek arkadaşlar. Ters. Şimdi burada dört tane düz öreceğiz arkadaşlar. Bir iki üç ve dört Az önce beş tane Bir ilmekten beş ilmek çıkartmıştık arkadaşlar Arka yüzde o ilmekleri Ters olarak örüyoruz Bir 2 Üç dört ve beş bir iki üç dört tane düz ördük arkadaşlar bir doladığımız ilmek ters doladığımız ilmekle beraber üç tane ters ördük arkadaşlar Şimdi burada iki tane düz. Bir. 2 Bir tane ters. Şişimizin başını doluyoruz. Az önce ön yüzde doladığımız ilmekle beraber diğer ilmeği ikisini bir alıyoruz arkadaşlar. Bir tane düz. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ördüm. Bir düz. Bir doladım. Arka yüze doladığımız ilmekle bir ortadaki ilmeği ikisini bir ördüm arkadaşlar. Bir ter düz. İki tane ters. Bir iki tane düz şişimin başını doluyorum 2 ilmeği sola doğru kesiyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 1 2 3 4. Ve 5 Bir ilmekten 5 ilmek çıkarttığımızı Ön yüzde düz olarak Örüyoruz arkadaşlar Arkası da, sırada ters Ön yüzde düz olarak örüyoruz Şimdi 1 2 3 tane ters ördüm arkadaşlar Burada Tekrardan 2 ilmeğin yönünü değiştirerek Bu seferde Soldan sağa doğru bir kesim yaptım Canlar bu şekilde. Bir doladım. 2 tane düz ördüm. 2 ters. Bir düz. Şişimin başını dolayarak. ilmeği bir aldım arkadaşlar. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğim. Arkadaşlar, arka sırada hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Yalnız şu ara ilmeklerimiz hem ön yüzde hem arka yüzde ee, şişimizin başını doluyoruz arkadaşlar. Ben orayı da sizlerle göstereyim. Daha sonra göstermeyeceğim size arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Şi Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde bir tane ters ördüm. Şişimin başını doladım. Şimdi iki ilmeği doladığımız ilmekle bir ilmeği Ters olarak ördüm arkadaşlar. Ve yine bir ters ördüm. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Videomuz uzamasın arkadaşlar. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Ben arka yüzü örüp ön yüzde görüşelim sizlerle beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. Bir düzümü ördüm burada arkadaşlar. Bir doladım. ilmeğimi iki ilmeğimi kestim burada. Doladığımız ilmek, arka sırada doladığımız ilmekle ortadaki ilmeği kestim arkadaşlar. İkisini bir aldım yani. Bir düz ördüm. İki tane ters. Bir düz. 2 Üç tane düz ördüm burada arkadaşlar. Şişimin başını doladım. Sola doğru bir kesim yaptım. İki ilmek ters. Arkadaşlar. Ben. Biraz heyecanlanıyorum galiba farkındayım konuşmalarımda bir yanlışlık falan oluyor. Kusura bakmayın. Video e, kanalım yeni olduğu için ister istemez heyecanlanıyorum. Eğer yanlışlarım oluyor, e, yanlışlarım oluyorsa hep beni maruz karşı, karşılayın arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. İnşallah ileriki videolarımızda bunlar olmayacak. Sizin desteklerinizle sizin yardımlarınızla inşallah bu kekemelerime şeylerime son vereceğim arkadaşlar. Şimdi 5 tane düz ördük. Bir tane ters ördüm. Bir ters daha ördüm arkadaşlar. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek bu sefer de Soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şişimin başını doladım. 1 2 ve 3 3 tane ter düz ördüm arkadaşlar. 2 ilmek ters 1 ilmek düz şişimin başını doluyorum. Ortada ortadaki ilmekle doladığımız ilmeği ikisini bir olarak örüyorum arkadaşlar. Tekrardan şişimi arkaya alarak bir düz örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar arka sırayı örüp geliyorum. Ön yüzde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane tersimi ördüm akabinde bir tane düz şişimin başını doluyorum arka sırada doladığımız ilmekle beraber ortadaki ilmeği ikisini bir örüyorum arkadaşlar bir tane düz 2 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek düz şişimin başını doluyorum yine sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar burada bir tersim kaldı. Bir tersimi örüyorum. Bir iki üç dört beş tane düzümü ördüm. Bir tane tersimi ördüm arkadaşlar. Burada. şimdi İki ilmeğimin yönünü değiştirerek bu sefer de soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Şişimin başına doluyorum. 1 2 3 dört tane düz örüyorum iki ters bir ilmek düz tekrardan şişimin başını doluyorum arka sırada doladığımız ilmekle ortadaki ilmeği ikisini bir alıyorum arkadaşlar bir düz örüyorum bir de kenar ilmeğim var arkadaşlar. Bunu ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını örüp ön yüzde görüşelim sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi ördüm. Bir düz. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Arka sırada doladığımız ilmekle ortadaki ilmeği, ikisini bir alıyorum arkadaşlar örüyorum. Bir düz, tekrardan bir düz. iki tane ters. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Burada son kesimimi yaptım arkadaşlar. Burada hiç ters ilmeğimiz kalmadı. Hepsini ördük. Şimdi bu 5 tane ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. 1 2 3, 4, 5 arkadan ilmeğimi alarak böyle bu şekil. Pardon, ilmek sık olduğu için geri kaçıyor. Evet. Yakaladık Evet arkadaşlar 5 ilmeği 1 ilmeğe düşürdük Şimdi burada 2 ilmeğimin yönünü Çevirerek Düzelterek Bu seferde soldan sağa doğru Bir kesim yaptım arkadaşlar Şişimin başını doladım Şişimin başını doladım 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. 2 ters 1 düz şişimin başını doluyorum ortadaki ilmekle doladığımız ilmeği ikisini bir alıyorum arkadaşlar bu arka sırada da ön sırada ve hep doluyoruz arkadaşlar bir düz ördüm ve kenar ilmeğim ve kenar ilmeğim arkadaşlar Evet. şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz arka yüzünü öreyim ön yüzde görüşelim sizlerle arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar örneğimiz bitti örneğimiz bu kadardı arkadaşlar isterseniz örneğimizin kurulumunu tekrardan sizlere göstereyim Ondan sonra videomuzu bitirelim inşallah tekrardan üst sırayı nasıl yapacağız onu gösterip videomuzu bitireceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ördüm Burası aynen devam ediyor arkadaşlar burada hiçbir işlem yok bir düz ördüm bir doladım doladı arka sırada doladığımız ilmekle ortadaki ilmeği ikisini bir aldım arkadaşlar bir düz ördüm iki ters Bir tane düz ördüm. Bir doladım. iki tane ilmeği sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Şimdi dört tane düz. Bir iki üç ve dört. Şimdi 1 ilmekten 5 ilmek çıkartacağız burada arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 4 tane ters 1 2 3 Dört tane ters arkadaşlar. Şimdi iki ilmeğimin yönünü düzelterek değiştirerek, bu sefer de soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. iki tane ters. Bir düz. Şişimin başını doluyorum. Arka sırada doladığımız ilmekle ortadaki ilmeği. ikisini ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bir düz. Ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Bunun üzerine tekrardan sizler devam ederek gideceksiniz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Hepsi bu kadar. Arkadaşlar Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı olumlu veya olumsuz bir nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalım yeni. Hepinizin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Vide videomun başında da söylediğim gibi ufak pek yanlışlarım oluyorsa hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Heyecandan kaynaklanıyor. Bir ee, şey... Kanalım yeni olduğundan dolayı hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla yepyeni bir videomda tekrardan sizlerle görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla arkadaşlar. Allah'a emanet olun.